Washington'da Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz. Önümüzde duran eser Judith Leister imzalı. Barok tarzı bir otoporçu. Barok dönemi yapılan bir tablo olduğu için barok tarz dedik. Fakat şöyle bir barok tarzı hakkında düşünecek olursak, aklımıza ilk gelenler Caravaggio, Bernini ya da İtalyan barok sanatı olabilir. Dramatik ve enerjisi yüksek olan bu örnekleri düşünürüz. Peki bu Duru Otoportre'ye barok vasfını kazandıran nedir? Bu tablo Elevation of the Cross, çarmıhın kaldırılması ya da Ecstasy of St. Teresa, Aziz Teresa'nın vecdi gibi din temalı değil. Hollanda stili barok bir tablo. Kuzey barok tarzı olarak da bilinir. 17. yüzyılda Hollanda İspanya ile ayrılıp kendi devletini kurdu. Devlette sanat eserleri satın alan tüccar sınıfı vardı. O zamanlar sanatçı olmak keyifli olsa gerek. Özellikle Saint Lucum sanatçılar loncasına girildiği zaman 21. yüzyılı aratmayan ticaret odalarının kapıları birden açılıyordu. Eğer bu loncada değilseniz düzgün bir stüdyo kurmak bile çok zor olabiliyordu. Ressamımız Judith Leicester bu loncaya girmeyi başarmıştı. O zamanlar Judith Leicester gibi profesyonel kadın ressamlar yaygın değildi. Protestanlığın yaygın olduğu ve Hollanda'da ressamların kilise tarafından desteklenmediğini söylemekte de fayda var. Burada sert ya da din temalı bir eser görmüyoruz. Sadece işini yaparken bize bir şey söylemek için bir an dönüvermiş bir ressamı görüyoruz. Plansızlık duygusu hakim. Bunu tabloya baktığımızda görebiliriz. Örnek olarak dirseğini sandalyenin arka kısmına koymuş. Bu sadece o an için yapılmış rahatsız bir hareket. Fırçası boyaya batırılmış. İş üzerinde olduğu belli. Burada aynı zamanda da barok sanatının samimiyetini görüyoruz. Onunla arkadaş gibiyiz. Dirseği ve fırçası bize yaklaştıkça küçülmüş. Barok sanatında sıkça gördüğümüz şekilde izleyiciyle olan duvarlar yıkılmış. Bu fırçalar bize birazcık daha yakın görünüyor. Gözünüze uygun açıda çizilmiş. Elindeki paleti, net bir düzlükte tutuşu ve paletin üzerinde yansıtılmış olan hamlık ve tazeliğe hayran kaldım. Frans Hals porçelerine benzer bir eser. İkisi de çağdaş sanatçılardı. Tarihçilerin düşüncelerine göre, beraber çalışmış olma ihtimalleri var ama bunu kanıtlayacak herhangi bir belge mevcut değil. Şu bez parçasının ne kadar düzensiz şekilde çizildiğine bakın Kolundaki dantelde ve eteğinin ipek kısmında da aynı şeyi görebiliriz. Giysisi yeni ve sık kullanılmamış gibi, o ana özel giyilmiş. Büyük ihtimalle konumunu ve itibarını bize göstermek istemiş. Resmin konusu ise bilinçli olarak karmaşık ve iç içe bırakılmış. Tuvale baktığımızda onu başka bir tuvale resim yaparken görüyoruz. Burada çizilen figür ise Mary Company isimli 17. yüzyıla ait standart bitip. Fakat tuvalin yüzeyinin altına baktığımızda otoportre olması muhtemel farklı bir kadın figür görüyoruz. Yani bu kendisinin otoportresini çizen halinin otoportresi. Fakat bunun yerine müzisyen ya da Mary Company figürü çizerek hem portre çizen hem de diğer tarzlarda resimler çizen bir ressam olduğu mesajını vermiş. Burada Sanat eserleri satın alan tüccar loncası için cazip bir görüntü olması amaçlanmış gibi. Lonca için yaptığı bir sunum parçası olabilir. 21 yaşına göre son derece rahat ve kendine güveni tam görünüyor. 19. yüzyıl sonlarına kadar eserleri kayıptı ve birçok eseri Frans Hals'a ait sanılıyordu. Tabloyu kadınlara yapılan baskı düşüncesiyle feminizm merceğinden incelemek ilginç olabilir erkek ressamların eserleri hakkında bunu yapamayız tabii ki. Bu olay akıllara tarihteki kopukluğunu kabullenmiş bu portreye nasıl bakmamız gerektiği sorusunu getiriyor.